Seslense bana, dese kal, gidelim buralardan Seslense bana, dese kal, gidelim buralardan Uzaklara doğru unutulmaz anılarımız olsun beraber Uzaklardan biri övür ama sen varsın yanımda Der bana unut, unut onu buluş olur rakar üzerinizden Der bana unut unut onu bulut olur akar üzerimizden Yağmur olup damlaya damlaya gitsek seninle Yağmur oslak birlikte süzülsek gök gözümden Hadi seslen bana gidelim birlikte bu diyardan Gidelim uzaklara seninle gezelim diyar diyar Demez, hiçbir şekilde sayar O bana der. Hiçbir şekilde olamam senin. Ani ben seni sevdim de halle olmadı hiçbir şey. Bana demiştin önceden sözsem de vazgeçmem senden. Demek bu dünyada yalanlar daha varmış. En sevdiğinde olsa durmazmış yanında. Sen kimsin? Ben kimim? Olduk mu bir anda? Aradım mama, açmaz yine Hani sevmiştim beni O gün, bugün yağmurun altında bana söz vermiştin O da bir yalanmış ver Ne çabuk kanmışım sen. Ne çabuk kanmışım senin o parlayan gözlerin Parlayan o masmavi Gökyüzün Diyar bana unut, unut, onu bulut ol Ak üzerimizden dar bana unut, unut onu bulut ol Ak üzerimizden Haydi gel seninle Gidelim buralardan Uzaklara Gelmezsen benimle giderim bu sen.